Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar bir efsane tekrardan doğuyor Şimdi arkadaşlar ben 11 Aralık 2020'de bundan tam 13 ay önce arkadaşlar Bir tane glitch elveda atom mod dersini verilmiş ölüm adlı bir tane video çekseydim Fakat zaman bulamadığım için bu seriye devam edemedim ve geçtiğimiz yaz aylarında sanırsam bir tane daha e, bununla alakalı bu seriyle alakalı bir video çektim fakat aynı şekilde ona da devam edemedim. Fakat bu sefer kesin olarak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar ilk üç bölüm yani 1 2 üçüncü bölüm kodları paylaşacağım ki güzel kodlarla yapacağız. Fakat daha sonrası bölümler için de tekrardan bir düşüneceğim fakat herkesin... Hani kodları alıp e, videodan çıktığı için arkadaşlar tekrardan e, paylaşmamayı da karar verebilirim. Hani videolar çıkmak yerine arkadaşlar videonun sesini kısıp e, sonuna kadar bekletirsiniz orada. Çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bu arada da e, sıfırdan başlayanlar için e, detaylı olarak anlatacağım. Yani eğer e, sıkılırsanız buradan da geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bize gerekli olan programların başında bir studio stüdyo kodu geliyor. Bu arada bu videoda kullandığım bütün e, linklerin, bütün sitelerin bu linklerin e, hepsi açıklama kısmında mevcut arkadaşlar, gelebilirsiniz. Şimdi, gode.visualstudio.com'a e, geliyoruz, burada zaten bakın şurada bir tane e, işaret var, bunu tıklıyoruz ve buradan mavi olmalı bastığımız zaman arkadaşlar iniyor. Zaten kurulumu çok basit ileriki bir uygulama kurmuşsunuz yani biliyorsunuzdur kurulumu. Aynıca, şimdi Burada bakın, Nord e yükleyeceksiniz, açıklama kısmında da var. Fakat, burada 16.13.1'i e yüklemeniz çok çok çok çok önemli. Çünkü biz bu botta QSB kullanacağız ve arkadaşlar QSB bu sorun yükleniyor. Yani 17.3.0'da arkadaşlar yüklenmiyor. Şimdi siz bunları yüklediniz mi? Tamam, yüklediniz. Ondan sonra geliyorsunuz kanka Discord Level Upper'a. Sonra bakın, burada New Updication var. Şimdi burada bakın e, name yazıyor. bunu tıklıyorsunuz. Ondan sonra şöyle 0'dan bot yapalım yazalım. Ondan sonra create dedim veya enter'a bastım, çıktı. Ondan sonra bakın burada description hakkında kısım var. Bu bot Chrome tarafından yapılan 0'dan bot serisinin botudur. Hemen şöyle YouTube diyorum. Bu botumuzun hakkında kısmı olacak arkadaşlar. https://youtube.com/chrome85 Siz de böyle paylaşabilirsiniz kanalımız arkadaşlar. Şimdi hemen save için istedim. Şurada bakın bot kısmı var. Hemen buraya geliyorum. Add bot diyorum. Yes, I do it diyorum. Sonra bakın burada açıldı Bakın burada altta internetler var. Gördünüz mü? Bu internetleri hemen şöyle bir açıyoruz. Üçünün bakın bakın, şurada yeşil şurada sarı bir şekilde yazı var. Onun altındakini açıyoruz. Bu arada botunuz olaylandığında inşallah bu seride oluşturduğumuz botumuzu onaya kadar serbik de götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi, şurada bakın o 2 yazıyor gördünüz mü? Ondan sonra burada arkadaşlar genel ver kısım var, geliyorsunuz. Burada bakın in-app authorization zaten var burada. Depold authorization link. Tamam okuyamıyorum İngilizcem kötü Şimdi burda seçmeni menü var zaten Burada da şey yapıyorsunuz ve Şunların ikisini de açıyorsunuz Burdan da administrator veriyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra burda URL jeneratör var Buna da geliyorsunuz Şuradan bot kısmını seçiyorsunuz Burdan administrator seçiyorsunuz Ve arkadaşlar şöyle Uygulamamızın içine gelip şöyle Şey yapıyoruz Siz tabi yapıştırabilirsiniz de Ben direk böyle yapacağım. Hemen şöyle ekliyorum sunucuya Tamam ekledim şimdi botumuz eklendim botumuz hangisi bu etiketleyelim Evet şöyle botumuzu ekledik ve gördüğünüz gibi burada sunucu ekle butonu da mevcut buradan da aynı şekilde ekleyebiliyorsunuz bunu açtığımız sayede bu ekleyebiliyorsunuz Şimdi gelelim botumuzun arkadaşlar klasörlerini açmaya Şimdi geldik arkadaşlar botumuzun klasörlüğünü oluşturmaya Şimdi ben şöyle masa üstüne sağ tıklayıp arkadaşlar ve tane klasör oluşturuyorum. Tabi bu klasör oluşturma için arkadaşlar bütün programları yükledikten sonra yapın. Haberiniz olsun. Şimdi hemen şöyle sıfırdan bot serisi yazdım, oluşturdum. Burada 3.9'ya verdim size bunları sonradan atacağız içine. Hemen şöyle girdim, klasörümü açtım, bak daha hiç Visual Studio programını açmadım. Ardından Shift'e basıyorum, sonra mouse'umuzun mouse sağ tıkımı basıyorum. Şöyle bir ekran gelecek. Tamamdır. son diğer seçimleri gösterdiğimizde burada zaten e, open in windows terminal diyor. Ondan sonra shift hafta saatlik yaptığımızda geliyor zaten bu. Ondan sonra buraya yazıyoruz npm init diye buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yazdıktan sonra karşımıza böyle bir şey geliyor. Sıfırdan bot serisiye ben sfs yazacağım. Aynı şekilde bir nokta sıfır sıfır. Sıfırdan bot yazdım index.js yapıyorum entry point'i ondan sonra test komutunu orada nokta yaptım boş bıraktım, bunu boş bıraktım şöyle lisansını limitledim, yes dedim ondan sonra buraya ntmi.discord.js ve quick.db yazıyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar bende bir hata oluştu modüller yüklenmedi tekrardan oluşturduğumdan klasörümü sizde arası yüklenmezse tekrar oluşturun arkadaşlar klasörümüzü tabi ki dosyalarımızı şimdi, oluşturduktan sonra npm'yi discord.js e yazdım ben hemen şöyle npm'yi quick.db'de yazalım arkadaşlar quick.db'miz yüklensin arkadaşlar evet quick.db'miz de yüklendi hemen şöyle benim severdiğim şu 3 dosyayı arkadaşlar şöyle şu kısma klasörümüzü atalım şimdi klasörümüzü attıktan sonra arkadaşlar şu kısımdan şöyle sağ yine bir tane klasör oluşturuyoruz. Bu klasörümüz bu klasörümüzün ismi de arkadaşlar ne olacak küçük harfli komutlar. Şimdi klasörümüzü açtık. Sonra buradan tekrardan shift-6 sağ değil de normal sağ tık yapıyorum. Size şöyle bir ekran gelecektir. Code ile aç diyorum arkadaşlar. Ee, bu seçenek çıkmazsa arkadaşlar discord sunucumuzdan e, gelerek yardım alabilirsiniz. Ve arkadaşlar discord sunucumuzda e, nitro çekilişleri mevcut 14 Ocak'a kadar arkadaşlar Şartlar bana arkadaşlık isteği açmak, bu sunucuya katılmak ve abone rolümüzün olması arkadaşlar Şartlar çok basit yani e, burada bir kişiye tıklayıp arkadaşlık ekle demek kadar kolay arkadaşlar e, Dediğim gibi yani buradan hatta gelip şuradaki arkadaşlar destek alımından da yardım isteyebilirsiniz Ondan sonra arkadaşlar hemen şöyle bir tane kod yazalım e, Şöyle konukların klas örgüsünü bastım, bastım ping.js'e oluşturdum ping.js'e oluşturdum da e ben ne unuttum kanka ayağlar.js şimdi hemen şöyle ayağlar.js e son dosyamı oluşturuyorum ben şöyle hemen şöyle tokenimi yazmadan önce hemen tokenimi yazmadan önce geliyorum buradan kanka tokenimi şöyle bir kopyaladım ondan sonra arkadaşım şöyle hemen geldim şu kısma tabi siz bu dosyaları hazır olarak alacaksınız Şöyle hemen yapıştırdım Buraya da arkadaşlar Hemen virgül koydum tabi virgülümüz çok çok çok önemli Pardon Hemen şöyle yazdım ve de nokta Tekrardan virgül koydum bunu sizinle yapmanıza gerek yok Fakat ben ilerleyen seriler için ilerleyen bölümler için Burada bot adı kısmında yapacağım Şöyle bot adında da arkadaşlar SFS yaparsak Gerçekten güzel olacak Tamamdır ayalan mutluluk yaşımızda oluştu. Hemen pigment düşeceğiz evimizi alalım. Ben şöyle boş bir konumum vardı. Hemen yapıştırdım boş konumumu arkadaşlar. Ondan sonra şöyle yapalım. Ondan sonra set Title diyorum. Şöyle şuraya da pingim yazdım. Şöyle hemen set Description diyorum Arkadaşlar Ondan sonra da Şöyle maklalasörünü koyduktan sonra şöyle koyuyorum Pardon şu işaret fazladan oldu Hemen buraya da Şöyle dolar işaretimi koyacağım Ardından şunu koyacağım Create.vs.ping Diyorum Bunun önünde de hatta şey yazalım ya Ping'im Yazdım Bu kadar Hemen şöyle terminaline geliyorum Neyip terminali diyorum. Şunu birazcık büyütelim Sonra böyle da model nokta yazıyorum arkadaşlar Tabi benden bazı modüller isteyecek Mesela util klasörünü isteyecek arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar Bunları da Discord sunucumda şöyle verdim arkadaşlar Ben de zaten bu hatayı bekliyorum Zaten bunu yapıştırmak için Evet şurada ee, modüllerimiz var hemen şöyle npm i fs yazarak bu modüllerimiz arkadaşlar yükleyebiliriz pardon gençler yanlış yazmışım mesaj sadece yazmışım mesaj olacaktı pardon yanlış yere geldim şöyle hemen ping dedim ve pingim 167 olarak attı arkadaşlar ping'i buradan da direkt mbeti silebiliyoruz zaten şöyle hemen tekrardan nokta ping dersek arkadaşlar çıkacak Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir da yok Evet arkadaşlar Sıfırdan bot serimizin bölümü de bu kadar olsun İlk bölümümüz de bu kadar olsun arkadaşlar ee, Bundan sonraki bölümler için hangi konutları yazalım Onu da arkadaşlar yorumlar kısmına yazarsanız çok çok çok mutlu oluruz Serinin devam etmesi için arkadaşlar Bu çok önemli bir şey Yazmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Aşağıdan videoyu like atmayı ve yorum da bırakmayı unutmayın arkadaşlar Görüşmek üzere. Disko sunucumuza gelmeyi unutmayın. Hoşça kalın. bye.